Bastak marka 13100 model masa tipi numune bölücünün son kalite kontrolleri uluslararası akreditasyon belgesine sahip bastak kalite kontrol laboratuvarında yapılır. Bastak marka 13100 model masa tipi numune bölücü düz ve sağlam bir zemine yerleştirilir. Cihaz, cihazın kullanımını bilen operatör haricinde kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Cihaz üzerinde veya yakınlarında yanıcı ve yakıcı madde bulundurulmamalıdır. Yetkisiz kişiler ve firmaların cihaza müdahale etmesine müsaade edilmemelidir. Herhangi bir sorunla karşılaşıldığında Bastak Teknik Servis ile iletişime geçilmelidir. Cihaz sıvı akışkan özellikteki maddeleri bölmek için kullanılmamalıdır. Bastak marka 13100 model masa tipi numune bölücü tahılların, baklagillerin, yağlı tohumların homojenize etmek amacıyla bölünmesi için kullanılır. Bastak marka 13100 model masa tipi numune bölücü ile bölme işlemi. Analize başlamadan önce analizi yapılacak numune, aktarma kabına boşaltılır. Bastak marka masa tipi numune bölücüye ait 2 adet toplama kabı sağına ve soluna düzgünce yerleştirilir. Aktarma kabındaki ürün yavaşça cihaz üzerinden boşaltılır. Numuneler bölme haznesinden aşağı doğru akmaya başlar. Burada homojenizasyon maksadıyla yapılan bölme işleminde numune haznesinde bulunan 18 adet bölme kanalı vasıtasıyla numuneler sağ ve sola olmak üzere homojen iki parçaya bölünmektedir. Böylece Bastak marka 13100 model masa tipi numune bölücü ile bir adet numuneden homojen ve eşit ağırlıkta iki adet numune elde edilmiş olur. Numuneden istenilen ağırlıkta numuneler elde edilinceye kadar bölme işlemine devam edilebilir. Böylece Bastak marka 13100 model numune bölücü ile 2 adet homojen numune elde edilmiş ve teste hazır hale getirilmiş olur.